Bir tüp boya aldığınızda tüpün içindeki şey aslında bağlayıcı madde içinde yer alan bir pigmenttir. Boyaya renk veren maddeye pigment denir. Çok ince olacak biçimde ufalanmış ya da öğütülmüş minerallerden, doğal ürünlerden elde edilir. Bağlayıcı madde ise bir nevi tutkal görevi görerek bu ufacık pigment parçalarını birbirine yapıştırır. Yani bağlar. Mesela yağlı boyanın bağlayıcı maddesi bezir yağdır. Bezir yağı keten tohumundan elde edilir. Kısacası boya, renk pigmentleri ve bu pigment parçacıklarını bir araya getiren, bağlayan bir bağlayıcı maddenin birleşiminden oluşur. Şimdi karıştırarak pigmentin yağın içinde iyice çözüldüğünden emin oluyorum. Böylece boyanın kıvamı tutacak ve renk iyice oturacak. Tabii ki her tüp içindeki boya, bu videoda gösterdiğim şekilde yani, manuel olarak karıştırılmıyor. Bağlayıcı ve pigment karışımları büyük miktarlarda kocaman makineler tarafından karıştırılıyor ve diğer işlemlerden geçiriliyor. Boyanın içine eklenen yağ miktarı arttıkça, boya daha saydam hale gelir. Gördüğünüz yağ, belirli belirsiz, açık sarı bir renge sahip. Bu yağdan ekledikçe, renk parçacıklarının yani pigmentlerin arasındaki uzaklığı arttırmış olursunuz. Ve bu sayede cama sürdüğümüz saydamlaşan boyanın arkasını görebiliriz.